Sevdiğim biriydi Beni terk edip de gitti Bakınca içime gördüm bir sır perdesi Aralanmıyordu bile Simsiyah nefretiyle konuşup duruyordu benle Ne istedi benden Ne istedi benden Benden. Ne istedim benden Ne istedim Kendi halimde yaşardım eskiden Şimdi bakınca geçmişte kalmışım ben Buldum diyorum ama hiçbir şey yok ki Gördüğüm tek şey aynadaki silüeti olmuyor Durmuyor kafamda, konuşuyor konuştukça da Susmuyor beni, dedi ediyor gözleriyle Kesiyor beni, süzüyor bu nasıl bir kız öyle Aklım, hayalim anlıyor beni Sevmiyor beni, duymuyor beni Sadece arkadaş olarak görüyor beni Bilmiyor beni, görmüyor beni Gerçekten de tanımıyor Sandım ki ilerde düzelir Ama şimdi görüyorum ki her şey Daha kötü olmuş Sandım ki yeniden sevebilir Ama şimdi görüyorum ki benden Nefret eder olmuş Her akşam ağlıyormuş Camdan bakıyormuş Belki gelirim Sokağı izliyormuş o da bu yağmurda Bu yağmurda Bu yağmurda yağmur Acaba o da Düşündükçe her şey daha better oluyor. Bu çığlıklarımı neden kimse duymuyor? Ya ben de içime alıyorum ama şimdi ben de gidiyorum, gidiyorum. Uykuda eğer uyanırsan adımı hatırla Adımı hatırla